Merhaba değerli öğrencilerim ben Ali Öğretmen hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün Anadolu ve Lisesi öğrencilerime 9. sınıf kimya 1. dönem 2. yazılıya hazırlık sorularını anlatacağım. Elimden geldiği kadar tüm soru tiplerinde sorular hazırladım size. Umarım faydalı bir video olur. Hepinize kolay gelsin diyorum. Hepinize 100 diliyorum arkadaşlar. Birinci soru tipimiz boşluk doldurma. Bazı öğretmen arkadaşlar e, cevaplarını üstünde kutucuklar içerisinde veriyor bazıları vermiyor ben de o yüzden e, vermemeyi seçtim ilk soruyla başlayalım değersiz metalleri altına çevirme ölümsüzlük iksirini bulmaya çalışma uğraşlarına nokta nokta denir tabii ki ne denir arkadaşlar simya denir ve bu uğraşlarla uğraşan kişilere de simyacı eski ismiyle alşimist deniliyordu İkinci sorumuz sönmüş kireç olarak bildiğimiz bileşin kimyasal formülü nokta nokta şeklinde yazılır. Yaygın isimlerle ilgili bir soru. Arkadaşlar kireç aklımıza geldiği zaman kalsiyum gelecek. 3 tane kireç tipimiz var. En büyüğü kalsiyum karbonat kireç taşıdır arkadaşlar. Bundan karbondioksit'i uzaklaştırırsak kalsiyum oksit bu sönmemiş kireçtir. Bir şey söndürmek için üzerine su ekleriz arkadaşlar. Suyu eklediğimiz zaman burada... Kalsiyum hidroksit olur. İşte size sönmüş kireç olarak bildiğimiz bileşin kimyasal formülü arkadaşlar. Bize de sönmüş kireci sormuşlar. O halde ikinci sorumuzun cevabı kalsiyum hidroksit olacaktır. Üçüncü sorumuza geliyoruz. Yine element ve bileşiklerin formülleriyle ilgili ve yaygın isimlerle ilgili ikinci aynı tip sorumuz zaç yağı. Zaç biliyorsunuz arkadaşlar asitler grubundaydı. Asitler grubunda zaç yağı dediğimiz ee, bileşik Hasan 2 Salak Osman 4 olarak bilir öğrenciler bunlar bunu e, sülfürik asittir arkadaşlar diğerleri neydi en sık sorulan e, sülfürik asit nitrik asit yani kezzap bir de hacı dediğimiz hidroklorik asit var bu da tuz ruhu yine çok sık sorulan bir asit tipi e, asetik asit arkadaşlar sirke ruhu eğer başa bir hidrojen gelip e, şu şekilde yaparsak bu da karınca asidiydi arkadaşlar. Üçüncü sorumuz yine sembollerle ilgili kalsiyum elementinin sembolünü sormuş. Çok basit 20. element cağıdır arkadaşlar. Bir elementin son katmanındaki elektronlarına nokta nokta elektronları denir diyor. Nedir arkadaşlar? Bir elementin son katmanındaki elektronları en değerli elektronlardır değerlik elektronu diyeceğiz. Modern periyodik sistemde elementler bakın modern periyodik sistemde diyor elementler artan atom numaralarına ya da proton sayılarına göre dizilmiştir. Arkadaşlar ilk periyodik sistemi Mendeleyev çizmişti. Mendeleyev ve Alman Luther Mayer'in yaptığı periyodik sistemde Elementler artan kütle numaralarına göre sıralanmıştı ama birçok hata vardı. Sonra 1903-1905 yılında Henry Moseley yaptığı X ışın deneyleriyle proton sayılarını birçok elementin proton sayılarını hesaplamış ve bu sayıları göre modern periyodik sistemin temelini atmıştır. Sodyum artı iyonuyla klor eksi iyonları arasında elektrostatik çekim ile birbirini çekmesi sonucunda hangi tür bağ oluşur? Bir metal, bir ametal iyonik bağ diyeceğiz arkadaşlar. Eğer bir metal, bir ametal varsa ve iyon varsa iyonik bağ oluşur. Proton sayısı ve türü aynı olan atomlardan oluşan saf maddeye ne denir arkadaşlar? Aynı tür atomlardan oluşmuş, aynı tür Proton sayısı eşit olan atomlardan oluşmuş maddeye element denir arkadaşlar. Farklı tür atomlardan oluşmuş maddeye de bileşik denir. Maddeleri oluşturan kimyasal türler atom, nokta nokta ve iyonlardır arkadaşlar. Atom, molekül, molekül ve iyonlardır diyeceğiz. E, fen liselerinde radikal de öğretmişlerdi arkadaşlar. Kütle numaralara aynı proton sayıları farklı atomlara ne tür atomlar denir izo bar atomlar denir arkadaşlar proton sayıları aynı ise bakın izotop atomlar nötron sayıları aynı izoton atomlar bakın burada e, size ipuçları verecek harflerde var e, zaten elektron sayıları izo elektron elektron ismi içinde var elektronik atomlar diyoruz kütle numaralarında ise bar atomlar diyoruz Evet. İlk 20 puanlık sorumuzu geçtik. Aşağıda verilen boşlukları doldurunuz diyor. İkinci sorumuzda 20 puan arkadaşlar. Formül yaygın isim, sembol element ismi e, kıyaslaması. Yukarıda da var arkadaşlar. Dihidrojen sülfat nedir arkadaşlar? Zaç yağdır doğru mu? Zaç yağ evet zaç yağdır yaygın ismi bunun. Kalsiyum hidroksit yine yukarıda var arkadaşlar. Sönmüş kireçtir. Kalsiyum gördüğümüz zaman e, ne diyeceğiz? Kireç diyeceğiz arkadaşlar. Sönmüş kireç diyeceğiz. Amonyak üniversite sınavında da çıktı. Arkadaşlar azot, trihidrür olacak. Yemek sodası arkadaşlar yemek sodası deyince sodyumlu bir şey hatırlayacağız. E, yemekse hidrojenli karbonat yemek ise çamaşır sodasıyla sodasıysa hidrojen çıkartıp bir sodyum daha koyacağız. Na2CO3 de çamaşır sodasıdır arkadaşlar. Potasyum hidroksit sabunlar grubunda arkadaşlar sıvı sabunu bu e, kostikle yapıyoruz. Potasyumla başladığı için potas kostik diyoruz. Sodyumla başlasaydı e, sut kostik diyecektik arkadaşlar. Kostik. Evet element ve e, sembol isimlerine geçelim. E, Sülpür diye latince ismi vardır bunun e, elementin ismi kükürttür arkadaşlar kükürt demir ferium demirdir civa arkadaşlar hg civanın sembolüdür nikel'in sembolü Ne'dir? magnezyumun 12. elementi sembolü de mg'dir diyoruz ve 20 puanlık sorumuzda geçmiş oluyoruz ikinci 10 puanlık sorumuza geliyoruz aşağıda verilen bileşiklerin oluşumunu Lewis nokta yapısı ile gösteriniz arkadaşlar burada bakın Şöyle bir şey yazalım. Sodyum 11. elementtir. Nasıl dağıtıyoruz? 2, 8, 1 olarak değerlik elektron sayısı 1. Normalde sodyumun e, Lewis nokta yapısı bu şekilde. Klor ise 17. elementtir arkadaşlar. 2, 8, 7 olarak dağılır. İkisi de soygaz gaz düzenine yani oktete ulaşmak için elektron alır veya verirler. Bakın sodyumun bir değerlik elektronu bir ya 7 elektron alacak ya 1 elektron verecek hangisi daha kolay tabii ki 1 elektron vermek bu elektronunu buraya gönderecek Klorda 7 elektron vermek mi daha kolay 1 elektron almak mı tabii ki 1 elektron alacak Sodyum 1 elektronu verdiği zaman değerlik elektron sayısı burada 0 olacağından dolayı sodyum sadece şu şekilde Lewis yapısı yazılır Klor ise değerlik elektronunu 8'e tamamladığı için yani sayı arttığı için klorun özür dilerim klorun ilk önce normal e, elektron dizilmini yazmamışız. 3 4 5 6 7 evet şu elektron şuraya geçecek ve klor arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 7 8'e tamamladığı için klor. Şu şekilde parantezi alacağız ve e, Lewis bileşiğinin Lewis nokta yapısını yazmış olacağız. Azot molekülü arkadaşlar nasıl olacak? E, azot 7'dir arkadaşlar. Şöyle 7. elementtir. 2, 5 olarak dağıtacağız. Değerlik elektron sayısı 5'tir arkadaşlar. Normalde nasıl dağıtılır? 1, 2, 3, 4, 5. Bir tane daha azotumuz var. 2 tane molekül olduğu için arkadaşlar onu da yazalım. 1, 2 3 4 5 şimdi 3 tane tek elektron 3 tane tek elektron tabii ki nasıl bir birleşik oluşacak arkadaşlar şu şekilde bunu istediğiniz gibi yazabilirsiniz 3 bağ yapacak 2 azot şurada da bağ yapımına katılmayan elektron çiftleri olacak levels nokta yapısı bu şekilde ve 10 puanımızı daha cebimize koyuyoruz gelelim çoktan seçmeli sorulara ee, arkadaşlar 10 tane çoktan seçmeli sorumuz var 5'er puandan 50 puan oluyor Evet ilk soruyla başlayalım. Atom numarası hemen yazıyoruz arkadaşlar. X'in atom numarası proton sayısı çekirdek yükü deyince şurayı ne yapıyoruz? Ee, yazıyoruz. Atom numarası 47 olan e, X atomunun çekirdeğinde 60 nötron bulunmaktadır. Nötron sayısını da buraya yazıyoruz arkadaşlar. Buna göre X'in kütle numarası kaçtır? Tabii ki proton artı nötron eşittir. Kütle numarasıdır. Yani 47 artı 60. Bu da eşittir. 107'dir. Doğru seçeneğimiz A şıkkı oluyor arkadaşlar. ikinci sorumuza geçiyoruz. Aşağıdakilerden hangisinde kalsiyum oksit bileşiğinin sistematik ve geleneksel adları doğru olarak verilmiştir diyor. A şıkkına bakıyoruz. Karbon monoksit yanlış arkadaşlar. Kalsiyum oksit olacak. Kalsiyum karbonat yanlış. B şıkkımız da yanlış. C'ye baktığımız zaman kalsiyum monoksit Monoksit e, iyonik bileşiklerde sayı e, bildirilmez arkadaşlar. Karbonoksit bu da yanlıştır. Kalsiyum oksit evet sönmemiş kireçtir E şıkkımız doğru oluyor arkadaşlar. Evet üçüncü sorumuza geldiğimizde aşağıdakilerden hangis uyarı işareti aşındırıcı madde anlamındadır diyor. Arkadaşlar toksik madde A şıkkı zehirli yani toksik madde B şıkkı ise yanıcı maddedir. C şıkkı çevreye zararlı E şıkkı da yakıcı maddedir. Ee, arkadaşlar burada aşındırıcı madde tabi asitlerin üzerinde olan D şıkkı oluyor ve 5 puan daha cebimize koyuyoruz. Evet dördüncü sorumuza geldiğimizde bir iki tane iyon vermiş x artı iki y eksi bir atomları arasında iyonları olacak burada e, oluşabilecek bileşiğin formülü aşağıdakilerde hangisidir? İyonik bileşiklerde arkadaşlar x artı iki y eksi çaprazlama kuralımız vardı unutmayın. E, bunun yükü bunun altına bunun yükü bunun altına bir olduğu için e, yazılmaz x Y'de 2 olacak, x y 2 yani E şıkkını işaretliyoruz arkadaşlar. 5 puan daha cebimize koyuyoruz. Aşağıdakilerden hangisi canlı vücudunda meydana gelen kimyasal olayları inceleyen arkadaşlar, vücudumuzda canlı vücudunda meydana gelen kimyasal olayları inceleyen kimya alt disiplin dalına biyokimya yani canlı kimyası biyo canlı demektir zaten. Arkadaşlar biyokimya denir. Aşağıdakilerden hangisi sembol ile gösterilir? Karbondioksit arkadaşlar formülle gösterilir. Nitrik asit yani kezzap arkadaşlar formülle gösterilir. Su, dihidrojen, monoksit formülle gösterilir. Havada azot ve oksijen bu bir karışımdır. Sembol ile gösterilen Gümüş elementidir. Elementler sembollerle, bileşikler formüllerle gösterilir arkadaşlar. İzoton olduğu bilinen atomlar için bakın ne, ne demiş izoton yani nötron sayıları aynı. Kütle numaraları farklıdır. Evet arkadaşlar nötron sayıları aynıdır. Doğrudur. Farklı yüklü iyonların çekirdek yükleri aynıdır diyor. Farklı yüklü iyonların çekirdek yükleri aynı olsa... Arkadaşlar proton sayıları aynı olurdu. Çekirdek yükü, atom numarası ve proton sayısı aynıdır diyoruz. Proton sayılarının aynı olamaz. Sadece izotop atomlarda olur. O halde 3 yanlıştır. Hangileri doğrudur diye sormuş arkadaşlar. 1 ve 2 B şıkkını işaretliyoruz kıymetli arkadaşlarım. Evet atom modelleri ile ilgili bir sorumuz var. Dalton'un atom teorisi ile ilgili yargılarından hangileri yanlıştır diyor. Ne demişti? Atom... İçi dolu berk küredir boşluklu yapıyı kim söylemiştir Rutherford söylemişti arkadaşlar bu yanlış aynı cins elementlerin atomları birbiriyle tamamen aynıdır evet arkadaşlar Dalton'un yaptığı yanlışlardan bir tanesi izotop, izotop, izotop atomlar bilinmediği için aynı cins elementlerin tüm atomları özdeştir demiştir. Ee, bunu Dalton söylemiştir doğru atomlar parçalanamaz demiştir nükleer olayları da bilmediği için bu da yaptığı yanlışlardan bir tanesidir bugün geçerli olmayan söylemlerinden bir tanesidir ee, hangisi yanlıştır arkadaşlar sadece bir yani Rutherford'un söylediği atomlar boşluk yapıdadır Dalton söylememiştir yalnız bir diyoruz ve şıkkını işaretliyoruz evet geçelim dokuzuncu sorumuza Dokuzuncu sorumuz maddelerin birbiriyle birbiri içerisinde çözünmesini açıklayan kural nedir diyor arkadaşlar. Çok basittir. Neydi arkadaşlar? Benzer benzeri çözer kuralıydı değil mi? Benzer benzeri yani polar polar da apolar apolar da çözünür diyoruz. Evet onuncu ve son sorumuza geldiğimizde kıymetli arkadaşlarım. Tabloda periyodik sistemin A grubunda yer alan X, Y, Z elementlerinin ilk dört ionlaşma enerjileri Kilojoule bölü mol cinsinden verilmiştir. Buna göre diyor. Yargılarından hangileri doğrudur? Arkadaşlar neye bakıyorduk burada? İyonlaşma enerjileri arasındaki farka bakarak o elementin hangi e, grupta olduğunu tahmin etmeye çalışıyorduk. Eğer 5-6 katı varsa iki iyonlaşma enerjisi ardarda arda gelen iki iyonlaşma enerjisinde 5-6 kat varsa orada e, o e, iyonlaşma enerjisi o elementin grup grubunu bildiriyor. Bakın X elementi için ilk iyonlaşma enerjisi 496 yani 500'e yakın. İkinciye baktığımız zaman 9 kat artmış arkadaşlar. O halde X 1A grubu elementidir. Y'ye baktığımız zaman arkadaşlar İlki 750'ye yakın. İkincisi iki katı çok önemli değil. Ama üçüncüye baktığımız zaman yaklaşık 5 kat 6 art, kat artmış. O halde Y arkadaşlar Y elementi 2A grubu elementidir. Z'ye bakalım. Birinci yonlaşma enerjisi 600'e yakın. İkincisi neredeyse 3 üç katı. Üçüncüsü 2 katından biraz daha az. ikincinin 2 iki katından biraz daha az. Ama dördüncü yonlaşma enerjisi üçüncü yoğunlaşma enerjisinin neredeyse 7 katı arkadaşlar o halde Z elementimizde 3A grubu elementidir. Buna göre diyor, bakalım hangileri doğru? X 1A grubu elementidir. Evet arkadaşlar X 1A grubu elementidir. Y'nin değerlik elektron sayısı ikidir. Biliyorsunuz değerlik elektron sayısı A grubu için grup numarasını bildirir 2a olduğuna göre değerlik elektron sayısı da 2'dir doğrudur z'nin atom yarı çapı x'inkinden küçüktür diyor arkadaşlar şimdi bunlar aynı e, periyotta olduğunu varsayarsak arkadaşlar şöyle z şurada soldan sağa gidildikçe yarı çap arkadaşlar ne olur azalır diyorduk kardan adamın metoduydu değil mi azalır yukarıdan aşağı inildikçe artar olacaktı Acemi metodumuz vardı arkadaşlar acemi e, sessiz harfler çap ve metal özellik kardan adamın tekniği diğerleri ise e, kardan adamın tek, tersiydi. Burada C atom yarı çapını ifade ediyor yukarıdan aşağı artar soldan sağa azalır M de aynıdır arkadaşlar diğerleri sesli harfler ise tabi istisnaları unutmuyoruz yukarıdan aşağı azalır soldan sağa artar diyorduk. E, yarı çapını söylediğimiz için soldan sağa doğru e, elektron başına düşen e, çekim kuvveti yani proton sayısı arttığı için yarı çap e, en küçük olan Z'dir. Sonra Y en büyük olan da X'dir. Yani bu da doğrudur diyoruz. 1-2-3 doğru E şıkkını işaretliyoruz ve arkadaşlar yazılı çalışma sorularımızı bitirmiş oluyoruz. Hepinize Allah kolaylık versin arkadaşlar. Başarılar diliyorum. Umarım faydalı bir video olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz arkadaşlar.